Evet. Hadi be kitabı orada neyse. O zaman şöyle yapıyoruz. Yemeyecek bir şey yok. aşağısı vardı önce aşağı gidelim Lan video drop'u nereye atıyor ya? Arkadaş atsana bu tarafa. Kimseyi göremezsin ortalıkta. Ama şuradan biri sıksın. Abi herkes sana sıkar. taraftan gelecek olan vardır herhalde? ne yapabilirsin ki oradan oraya 3x işte sonuçta 3x'te pek bir şey olmuyor <gülüyor> <gülüyor> Vur öyle biraz daha ses abi canım çat sen... <Gülüyor> Ya o adamın normalde iki kere HS yedi. Düşmesi lazım adam düşmedi işte. Hayret öldü. <gülüyor> Şu adamın da düşmesi gerekiyordu normalde. LON! Oğlum her yerden sıkıyorlar. Bir saniye. Durun. Sakin. Anladım ben sizi. Dur. Alan uzak. buradan gireceğim. Who's yeah. that? Lan niye zıplıyorsun? Aha Öldü mü o? al işte kaldığımızın nişanesi Ya senin... öbürünün yerinde biliyoruz çok iyi güzel o kadar arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın teşekkür ederim ha bu arada şey sormuşlar ee, bir arkadaş sordu da diyor e, mouseuseun e, Makrolu Mouse mu kullanıyorsun diye ben hayatımda hiçbir zaman ne hile kullandım ne Makro kullandım her için her oyun için geçerli ee, ben arkadaşlar öyle şeyleri kullanmıyorum tamamen elimle sprey atıyorum ee, olduğu kadar belirle biraz dağılıyor ama M4'te stabil atabiliyorum ee, zaten bir yıl süreç içinde anca e, sprey atmayı öğrendim ee, size tavsiyem arkadaşlar makro kullanmayın hile kullanmayın izlediğiniz için teşekkür ederim ee, bu arada Berat Kandiniz mübarek olsun Allah'a emanet